Ha o arada geçen gün pavyon gününü gösterdiler bana. Hüngür hüngür böyle böyle. <gülüyor> kocasını kaybetmiş bazı hanımlar olur böyle. Duvarımlar olur böyle yerlere yatar falan. Evet. Onun gibi kakara kakara ağlıyor böyle. Katıla katılı. Bak sana dedim Allah belanı verecek dedim. Evet, evet, ha, bak Allah belanı verdi işte. Ve böyle seni e, ir ettiler, gönderdiler. Yani ir ne demek? İlerle. Evet. Ve çok iyi oldu. Belanı da buldun. Evet. Maşallah. Pavyongülü. Orada burada kadın satıyorsun. Homoseksüel satıyorsun. Kendin de homoseksüelsin. İnkar edersen ispat ederim. Ama ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Ama herkes biliyor. Cümle alemin bildiği bir tipsin. Zır cahil olduğun halinde oturuyorsun, müftü gibi fetva vermeye kalkıyorsun. Sonra diyor ki, İslam'ın hiçbir hükmünü yapmıyorum. Ama her türlü ile veririm diyor. Hem komünist, hem FETÖ'cü, adamda her yol var. Hem de müftüyüm diyor. Yani her yol varken dini tabii tenze ediyorum. Hem deniz gezmiş hayranı, hem Ç hayranı. Ondan sonra o kadın sesiyle, o homoseksüel sesi, kadın sesi de homoseksiyel sesiyle cingir cingir bağıra bağıra ağlıyor. Katıla katıla. İşte Allah böyle belanı verir. 30 kere dedim, yani müminler Müslümanlarına uğraşma dedim. Bak patronunun da Allah belasını verdi ve Allah senin de belanı verdi. Evet. Evet dinliyorum.